Çember, evrenimizdeki belki de en temel şekildir. Gezegenlerin yörüngelerinin şekline baktığınızda ya da bir tekerleğe baktığınızda ya da moleküler seviyedeki küçük şeylere baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Her yerde çember karşımıza çıkar. Bu durumda, çemberin bazı özelliklerini anlamamız bizim için çok değerli olacaktır kanaatindeyim. İnsanlar, çemberi keşfettiklerinde, mesela Ay'a bakıp çember şeklini gördüklerinde, özellikleri hakkında ne demiş olabilirler? Herhalde çemberin üzerindeki bütün noktaların, çemberin merkezine aynı uzaklıkta olduğunu söylemişlerdir. Çember boyunca uzanan bu noktaların hepsi de şuradaki merkezden eşit mesafededir. Peki bu mesafe nedir diye sorabilirsiniz. Yani bu merkezden noktalara olan eşit uzaklık, işte bu. Biz buna çemberin yarı çapı diyoruz. Yarı çap, merkezden kenara olan uzaklıktır. Mesela, şu yarı çap 3, 3 santim olsun. O zaman bu yarı çapta 3 santim olacaktır ve bu yarı çapta 3 santim olacaktır, hepsi aynı. Aslında bir tanım yaparsak, çember kendi merkezine eşit mesafedeki bütün noktaların bir toplamıdır. Ve bu mesafede biz yarıçap diyoruz. Diyebileceğiniz bir başka ilginç soru şu olabilir. Bu çember ne büyüklüktedir? Yani en geniş noktasını düşündüğümüzde ne kadar geniştir? Genişliği nedir? Diğer bir deyişle en geniş noktasından kestiğinizde oradaki uzunluk ne olur? Aslında tam olarak oradan da olmak zorunda değil. Böyle bir yerden de kesmemeliyim çünkü en geniş noktası burası olmaz. Aslında en geniş noktasından kesebileceğim birden fazla yer var. Başta yarı çapın ne olduğunu öğrenmiştik. Ve aslında çemberin en geniş yeri merkezden geçer ve dümdüz devam edip gider. Bu iki yarı çapa eşittir. Bir yarı çap şurada ve diğer bir yarı çap da şurada vardır. Çemberin bu en geniş mesafesine de biz Çap diyoruz. Öyleyse bu çemberin çapıdır. Çapın yarıçaplı çok basit bir ilişkisi vardır. Çap yarıçapın iki katına eşittir. Şimdi diğer bir çok ilginç şey de şudur. Peki çemberin etrafını bir mezura alıp bir metre alıp ölçseniz uzunluğu ne olurdu? Biz bu uzunluğa çemberin çevresi diyoruz. Çapla yarıçapın birbirine olan oranını biliyoruz. Ama örneğin çapın çevreye oranı nedir? Aslında çapın ne olduğu konusunda çok fikriniz olmasa bile yarı çapı kullanarak bunu açıklamak bayağı kolaydır. Binlerce yıl önce insanlar mezuralarını, metrelerini almışlar ve çemberin çevresini ve yarı çapını ölçüp durmuşlar. Ve demişlerdir ki bu çemberin etrafı 3 birim gibi görünüyor. Ve sonra çemberin çapını ölçüp e işte bu da 1 bir birim civarında bir şey demişler. Bunları yazıp oranlarını aldığımızda Çevrenin çap oranı çıkar. Yani biri çıkıyor, çok da doğru olmayan bir mezurayla böyle bir çemberi ölçüyor ve kabaca 3 birim diyor. Sonra da çapını ölçüyor ve yaklaşık 1 bir birim olduğunu söylüyor. Evet bu ilginç bir durum. Belki de çevrenin çap oranı 3'tür. Yani çevre çapın 3 katıdır her zaman. Ama bu sadece bu çember için geçerlidir. Başka bir çemberi ölçtüklerinde ne olur acaba? Şöyle bir şey çizelim, evet biraz daha küçük olsun. Diyelim ki, bu çemberin çevresini ölçtüler ve kabaca 6 santim olduğunu buldular. Onların baya kötü bir mezuraları varmış demek ki. Çapında yaklaşık 2 santim olduğunu bulmuş olsunlar. Evet, sonuç yine aynı olur. Çevrenin çapı oranı kabaca 3'tür. Bu, çemberlerin net bir özelliğidir. Belki de çemberlerin çevresinin, Çaplarının oranı her zaman aynıdır. Ne dersiniz? Eski bilim adamları, bilim insanları belki böyle deyip bu konuyu daha da çalışmış olabilirler. Daha iyi bir mezura bulup belki tekrar ölçmüşlerdir. Sonuç, çapımız tam olarak 1 ama çevre biraz farklı. O 3.1 gibi bir şey. Buradaki ile de sonuç aynı. Demek ki fark etmişler, fark etmişler ki bu oran 3.1'e yakın bir sayı. Daha sonraları çok daha iyi ölçmenin bir yolunu bulup, habire ölçmüşler ve sonunda 3.14159 sayısına ulaşmışlar. Bu sayıya da rakam eklemeye devam etmişler ve hiçbiri öncekini tekrarlamamış. Bu, ilginç metafizik bir sayı görüntüsündedir. Bu evrende çember çok temel bir öneme sahip olduğu için, bu sayı da otomatik olarak çok önemli bir yere sahip oluyor ve her çemberde karşımıza çıkıyor. Çemberin çevresinin çapına oranı o kadar sihirli bir sayıdır ki bir ismi hak eder ve bu yüzden ona pi dediler. Yani latince veya Yunanca'daki pi harfini onun ismi yaptılar. İşte bu harf evrenimizdeki belki de en etkileyici sayıyı temsil etmektedir. İlk önceleri sadece çevrenin çapa oranı olarak karşımıza çıkmış ama daha sonraki matematik yolculuğumuzda onu her yerde görmeye başladık. O kadar önemli bir sayıdır ki bu sayının bir kuralı olması gerektiğini düşündürür. Neyse, şimdi biz bu sayıyı temel matematik işlemlerimizde nasıl kullanabileceğimize bakalım. Şimdi şunu tekrar belirtelim. Çemberin çevresinin çapına oranı. Yani böldüğünüzde pi sayısını elde edersiniz. Pi sadece bir sayıdır aslında. 3.14159 ve küsüratı devam eder ama hepsini yazmak yer kaybını olurdu ve baş etmesi çok zor olurdu. Bu yüzden sadece Yunan harfi olan pi'yi kullanırlar. Evet şimdi bu oransal ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Her iki tarafı da çapla çarparız ve şu sonuca varırız. Çevre eşittir pi çarpı çap. Ya da çap 2 yarıçapa eşit işte olduğu için şöyle de diyebiliriz. Çevre eşittir pi çarpı 2 çarpı yarıçap. Ya da daha yaygın kullanımıyla çevre eşittir 2 pi r. Evet. Şimdi bakalım bu formülü bazı problemlere uygulayalım. Şöyle bir çemberimiz olsun. Tabii ki bir yarıçapımız var ve işte tam şurada uzunluğu da 3. Peki bunu yazalım. Birim olarak da metre yazalım. Bu çemberin çevresi kaçtır? Peki, çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı yarı çaptır. Bu da şuna eşit olur. 2 çarpı pi çarpı 3 metre. Yani 6 metre çarpı pi. Ya da 6 pi metre. 6 pi metre evet. Bu çarpımı da yapalım. Unutmayın pi aslında bir sayıdır. Ne demiştik? 3.14159 küsurat. 6'yı pi ile çarparsak, 18 nokta bir küsürata ulaşırız. Eğer hesap makineniz varsa tam olarak sonucu hesaplayabilirsiniz ama genelde insanlar basitliği tercih ederler, o yüzden pi'nin fazladan küsürlü rakamlarını kullanmazlar. Eğer 6 ile 3.14159'u çarparsanız, bilmiyorum belki 19'a ya da 18'e, 18'den fazla olacak tabi, 18 küsur bir şey elde edersiniz. Neyse şu an elimde bir hesap makinesi yok, o yüzden e, sonucu yazmak yerine sadece 6 pi yazılabilir. Yani sonuç 19'u geçmez tahminen. Güzel, şimdi bir soru daha soralım, bir başka soru daha soralım. Çemberin çapı kaçtır? Peki eğer yarı çap 3 ise, Çap da bunun iki katıdır. Yani, 3 çarpı 2, ya da 3 artı 3, ki bu da 6 metre eder. Çemberimizin çevresi 6 pi metredir. Çap 6 metre, yarıçapımız da 3 metredir. Şimdi diğer yönden bakalım. Şuraya bir çember çizelim, bunun çevresi 10 metre olsun. Elinize bir mezuru alıp çevresini ve çapını ölçebilirsiniz. Biliyoruz ki, pi ile çapı çarparsak, çemberin çevresini bulmuş oluruz, yani 10 metreyi. Bunu çözümlemek için eşitliğin her iki tarafını pi ile bölelim. Çünkü pi zaten bir sayıdır, biliyoruz. Eğer hesap makineniz varsa, onu 3.14159 ile bölün, sonuç 3 küsur bir metre olacaktır. Ben bu işlemi kafamdan yapamam ama pi bir sayıdır. Fakat basitlik açısından onu bu şekilde bırakırız genellikle. Peki yarı çap kaçtır? Yarı çap, çapın yarısına eşittir. Yani buradaki mesafe 10 bölü pi metredir. Bundan yola çıkarak yarı elde etmek istersek, 1 bölü 2 ile çarparız. Yani 1 bölü 2 çarpı 10 bölü pi. Bu da 1 bölü 2 çarpı 10 eşittir 5 bölü pi'dir. Yani buradaki yarı çapımız 5 bölü pi'dir. Çok da abartacak bir şey yok değil mi? Kolay. Sanırım insanların kafasına en çok karıştıran şey, pi'nin bir sayı olduğu gerçeğidir. Pi, 3.14159 sayısıdır ve küsurat kısmı uzar gider. Aslında pi hakkında yazılmış binlerce kitap vardır. Belki biraz abartıyorumdur ama istenirse binlerce kitap yazılabilir. Ama pi sadece bir sayıdır. Tabii çok özel bir sayı. İsterseniz formüllere pi yerine direkt bu sayıyı yazabilirsiniz. Ama insanlar genelde pi'yi olduğu gibi bırakmayı tercih ederler. Neyse biz de burada bırakalım, sonraki videoda çemberin alanı konusuna gireceğiz.